Koca bir şehir kadar, bir ses, bilemem, tambur gibi mi, gibime, gibi mi, cumbalı odalarda inletir, katibime. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak, İstanbul, İstanbul'da kurumlu, adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şabak hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir.